Mehmetçik neden Kabil'e gönderildi? Kabil havaalanını koruyacağız vesaire. Ya kim koruyacak? Benim Mehmetçik'i koruyacak orada ya? Bataklığın içine itiyorsun. Daha önemli bir, bir söyleyeceğim. Çok özür ya, diliyorum. Kimden koruyacak? Taliban'dan koruyacak. Başka? IŞİD var. IŞİD'den koruyacak. Merkezi hükümet var, onlar çatışma içinde. Koruyacak. Kimden yana ne olacaksa Ve neyi koruyacak? Bu da çok e, ayrı istikrarsız yani. ve kötü bir şey. Amerikan çıkarlarını. Oradaki uluslararası firmaları koruyacak. Asıl görevde de bu, firma korumaya. Ticari. Yani özel e, güvenlik, özel güvenlik. Yazık. Şu anda Türk askerini Yazık. acı olan durumu, Türk Kosko askerini güvenlikçi. özel güvenlik personeli gibi yurt dışına ihraç ediyoruz. Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili ilk Joe Biden oturdu tabii. 24 Nisan her sene aynı gündem var zaten. Ha Amerikan Başkanı da tanıdığını söyledi. Tabii bizim Sayın Cumhurbaşkanımız burada bayağı esti, gürledi, anlattı. ''Sen kimsin?'' dedi. ''Sen dedi, sen kim oluyorsun?'' dedi. ''Bunu konuşuyorsun, böyle söylüyorsun.'' Ben çok mutlu oldum. Dedim ''Çok güzel.'' Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra da bu Joe Biden'la yüz yüze görüşülecek. Orada da çıkar der ki ''Ya sen hayırdır kardeş. Öyle değil mi ya? Böyle evet. sorarsın ya. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı görüş çıktı. Ondan sonra bir gazeteci sordu Ermeni meselesi konuşuldum diye. Hamdolsun gündeme gelmedi. Dedi. İşte buyurun. Bana bunu sorduklarında dedim ki, işte ondan sonra dedi ki, Kabil Havalimanı'nı korumaya gideceğiz. İlk Afganistan meselesi hatırlarsınız orada çıktı. Kabil Havalimanı'nı bizim askerimiz koruyacak. Bana dediler ki ne diyorsun? Dedim ki, kalabalıkta artistin tenhada özrü olmaz. <gülüyor> kalabalıkta öyle atar tutarsan, Giderler Kabil Havalimanı'nı sana kitlerler. Mesele bu kadar öz, e, özet net. bir cümleyle net bir şekilde anlatılabilir. Net. Mesele bu. Bizim problemimiz buralarda.